Merhabalar. Uzman doktor Hülo Yügel ekibimizle birlikte hepinize günaydınlar diliyoruz. Evet canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün size e, otolog fibroblast kök hücre nakli ile ilgili e, bir canlı yayın yapacağız. Çünkü birazdan burada kök hücre nakli olacak bir hastamız var. E, çok e, güzel bir laboratuvarla çalışıyoruz. Saygıdeğer hanımefendi Demet Sabancı'nın e, laboratuvarlarıyla Direkt olarak bağlantılı çalışma anlaşması imzaladık ve e, hastalarımızı da 2010 yılından beri kök hücre konusunda hizmet vermekteyiz. Giderek artan ve ilerleyen hücre teknolojilerini artık çok ileri boyutlara ulaştık. Bu normal derimizdeki fibroblast nakillerinden, sünnet derisi nakillerine, yağ hücrelerinin zenginleştirilip nakledilmesine kadar uzanan çok geniş bir yer bazen. Ben derm uzman doktoruyum. O zaman dermatokozmetik ve dermat estetik ile ilgili kök hücreler ne işe yarar? Bunları da işte bugün göreceğiz. Birazdan çok sevgili hastamızın yüzünün kök hücre nakleni gerçekleştireceğiz. Bunun için e, böyle James Bond çantalarla İstanbul'dan falan geliyorlar. Biz buradan dokuları alıyoruz, kanlarını alıyoruz. Daha sonra uçakla tekrar İstanbul'daki Demet Sabancı laboratuvarlarına gidiyor bu hücreler. Burada hastanın kendi kanı da kötü edilerek üretilmeye başlıyor. Yaklaşık 3-4 hafta sonra her seferinde 10 ila 30 milyon kadar hücresi büyüyor ve hastanın cilt altına ya da saçlı derisinden aldıysa saç hücrelerin altına bunu enjekte ediyoruz. Böylece birçok güzel etki görünüyor. E, kök hücre nakli o zaman ne işe yarıyor? Şimdi o zaman soralım. Biz böyle ekipçe çalışıyoruz. Ekibin hepsi bir ağaç almasın. <gülüyor> evet. Önceki sterite çok önem veriyoruz. İyi bir takımız. Biz AT'miz. Evet sevgili ekibim. Kök hücre nakillerini nerede kullanıyoruz? Ee, Aknes scar izlerinin giderilmesi, ameliyat yara izlerinin giderilmesi, doku hassasiyetinin onarılmasında kullanabiliriz. Harika bir konuya değindi sevgili asistanım. Gerçekten yüzümüzde, sırtımızda, göğsümüzde ya da vücudumuzun başka yerlerine scar izleri, ameliyat izleri, yanık izleri varsa, yüzümüzde geçmeyen akne izleri, su çiçeği izleri varsa, Kök hücre nakli, otolog fibroblast hücre nakli çok işe yarıyor. Başka? E, saç tedavilerinde kullanabiliriz. Saç dökülmesi, saç kıran gibi durumlarda uygulanarak daha sağlıklı, daha güçlü ve daha gür saçlara sahip olabilirsiniz. Kesinlikle asistanım doğru söylüyor. Bu sefer de saçlı deri foliküllerinden hücreleri alıyoruz, örnekleri alıyoruz, laboratuvarda e, çoğaltılıyor ve saçlı deriye enjekte ediyoruz. O zaman ne oluyor? Saç yüceleri, saç foliküllerinde üreme, saçlarda gürleşme, parlaklaşma ve sağlıklı bir görünüm elde ediyoruz. Başka nerelerde kullanıyoruz acaba? Dudak gençleştirme, dudak dolgunlaştırma, nazarabiyal olukların doldurulması ve mara doldurulmasında da kullanılıyor. Evet, yani bununla yüzümüzü de dolgunlaştırdınız. Biliyorsunuz dudaklar en çok kullanılan yerler. Petle bir şey içerken, su içerken, konuşurken, üfleme işareti yaparken dudaklar o kadar çok çalışıyor ki çevresinde barkod çizgileri dediğimiz, bazen sigaracı çizgileri denilen smoker lines'lar oluşabilir. Bunların iyileştirmesine çok yararlı kötü bir köpüşü. Aynı zamanda dudakların daha dolgun, daha nemli görülmesini sağlar. Nose, burun. Labiyum dudak nazo labiyal oluk ise burun ile dudak arasındaki olukların doldurulmasında da kullanıyor. e, e, kullanıyoruz. Marionet e, oluğu dediğimiz ağız köşesinden çeneye doğru giden boşluklara dolduruyoruz. Bunun dışında yüzümüzdeki diğer kırışıklıklar, yaşlanma izleri bunların da geçmesi için e, gene kök hücre nakli çok yararlı. Peki başka neler kullanıyoruz? daha güzel ve bebeksi bir görünüm için cilt için kullanılmaktadır. Hala kılık için. Evet. Ee, böylece Ekibimizin en genç elemanının cildindeki gibi bebeksi bir görüntü <gülüyor> etmek, <gülüyor> etmek için de bu bebek hücrelerinizi size tekrar naklediyoruz. Bunlar için derinin bebek hücreleri. Fibroblast nedir? Derinin baby serleri. E, fibro, e, fibroblastlardan kolajen ve elastin oluşur. Kolajen ve elastin cilt altında sanki bir pirinç tarlasındaki pirinçlerin yukarıya doğru çıkması gibi büyümeye başlarlar ve kendi aralarında crosslink yaparak sığ sıkı diri parlak canlı bir cilt oluştururlar. Yaptığımız birçok tedavi fibroblastların kolajen ve elastin üretimini arttırmaya yarıyor. Birçok tedavide biz. Kolajen üretici, örnek asit veriyoruz, kolajen üretici aşılar yapıyoruz, işte gençlik aşıları bunlar hepsi yaptığımız işte dolgular bunların hepsi sonuçta lazer olsun, radyo frekans olsun hepsi fibroblastının uyarılıp, indikte edilip tekrar daha da çok kolajen ve elastin üretmelerini sağlamak içindir. Ve tabi ki daha bebeksi bir cil, kadife yumuşaklığında... Elinizle dokunduğunuzda pürüzsüzleşmeye başlayan bir cilt olması herkesin hoşuna gider. Peki başka ağzımı kullanacağımız yerler? Evet, hamilelikte ve aşırı kilo alıp vermeye bağlı oluşan çatlaklarda onarılma ve tekrardan oluşumunun engellenmesinde kullanılır. En önemlisi de adelesen çağda vücudumuz gelişirken, iyileşmeye başlarken oluşan çatlakların giderilmesinde de kullanılır. Evet bu çok önemli. Gerçekten hemşire çok güzel bir konuya değindi. E, hamilelikte e, hamilelikte göbeğin gerilmesine ya da vücuttaki kilo alımına bağlı e, stria distansal dediğimiz strialar yani çatlaklar oluşur. Burada deri yırtılır tam anlamıyla. Deri ve deri altı yırtıldığında burada fibroblast bütünlüğü kaybolur. Bu bölgelere tekrar size otolog fibroblastlarınızı e, naklederek burada bir doku büyümesi, iyileşmesi sağlayabiliriz. Aynı şekilde adolesan dönem dediğimiz ergenlik çağında da hızlı boy atan ya da ani külü alıp veren kişilerdeki çatlaklarda da bu kullanılır. Hocam yüzdeki ince kılcal damarlara faydası var mıdır diye bir soru geldi şimdi. Evet, yüzde yüz bölgesindeki İnce kırışıklıklara iyi gelir. İnce kılcan damarlar ise daha çok derinin daha da alt tabakasındaki damarsal bazı patolojilerden oluşabilir. Bunların kendi içinde ayrıldığı birçok farklı hastalık var. Direkt olarak damarları düzeltiyor diyemesek de kolajen ve elastin bağını güçlendirerek cildin iyileşmesine elbette ki katkıda bulunacaktır. Peki işlem e, ne kadar sürede yapılıyor? Yani ne kadar süre yapılıyor? Bir de ne kadar sürede sonuç elde ediyoruz evet, diye soruyorlar izleyicilerimiz. Sonra bir soru daha geldi. İşlem şimdi hastamız içeride. Biz dün e, laboratuvarları aradık, uçakla sabahleyin geldiler. Şimdi e, hastamızın nakil e, dokularını alacağız ve kanlarını alacağız. Bunu yine uçakla, cehimsel çantalarda, soğuk sinçinde götürecekler. Soğuk zincir çantamızı alalım. E, götürecekler. Götürdükten sonra evet bu zaten bir özel bir kiti. Bu kit içinde geliyor. E, bu kit içinde bizim alacağımız bütün materyaller steril haline duruyor. E, bu steril giyiniyoruz, İşlem çok steril yapılıyor. Daha sonra bununla tekrar e, bu e, laboratuvarlara geri yolluyoruz. Daha sonra ne oluyor? 4 gün sonra hücreleri bize tekrar uçakla yollanıyor. Her seferinde 10 milyon ya da 20 milyon, 30 milyon ne kadar kaç milyon e, fibroblast yürerse bunun sayısı bize laboratuvardan bilimsel kâğıtlar geliyor ve biz bu kağıtları da hastaya teslim ediyoruz. Tüm onan formları, hepsi sağlık, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi onan formları vardır, hepsi onaylanmıştır e, ve daha sonra laboratuvarlarda üretiliyor ve bize tekrar geliyor. Biz o zaman hastaya randevuyoruz. Çünkü hasta asla randevuyoruz. Geç kalmamalı. Erken gelebilir soru yok ama geç kalmamalı. Çünkü uçakla geliyor ve biz onları hastanın nerede problemi varsa. Demin asistanlarımın da dediği gibi diyelim ki büyük bir yara izi ya da ameliyat izi var. Ameliyat izinin olduğu yere ya da yüzünde akne skarları var onların olduğu yere. Ya da Belirli yerlerde kırışıklıkları çok fazla, oralara ya da akne izleri, süce izleri daha fazlaysa oraya saç bölgesinde ise problem buralara. Yani dharma kozmetik açıdan nelerdeyse incüre hasar, oralara cilt tabne incekti ediyoruz ve orada bir fibroblast ekmiş oluyoruz. Bu ekilen fibroblast da orada üremeye başlıyor. O zaten hastanın kendi fibroblastları olduğu için Hiçbir reaksiyon vermedi. Negatif reaksiyona doku diye bir şey olmuyor. Daha sonra 2-3 kez daha üretilmeye başlanıyor bunlar laboratuvarda ve daha da her seferinde 10-30 milyon kadar hücresi çıkıyor hastanın. ve biz bunu 2-3 seans daha gene hastanın tabii kanına ve dokusunda göreme kapasitesine bağlı olarak tekrar hastanın e, iste, istenilen, desire edilen bölgelere injeksiyonunu yapıyoruz. Etkisi ne zaman ortaya çıkıyor? Yaklaşık ikinci, üçüncü seanstan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü fibroblastların orada bir oturup zenginleşme, tekrar kolajen üretme durumları var. O yüzden bunda mesela şöyle bir etki beklememek lazım. Benim en büyük gördüğüm hata. Bundan sen böyle ufak bir botoks ya da ufak bir dolgu etkisi beklemek gibi çok saçma olur. Botoks yaptığımızda işte yaklaşık birkaç hafta içinde hastanın yüzü e, kırışıklıkları geçer, aniden kaşları kalkar artık hani e, daha genç görünür. Ama bakın bu bir booster etkisidir. 3-4 ay içinde botoksun etkisi yok olacaktır. Ama sizin burada bahsettiğimiz otolog fibroblast nakli tamamen farklı bir şey. Akut ve böyle bir anda değişecek bir botoks etkisinden çok çok daha sağlıklı tat temelde tekrar derinin kök hücreleri, saç kulüklüleri kök hücrelerinin oluşup Deride ve deri yüzeyinde ve deri eklerinde oluşturacağı iyileşmeler, güzelleşmeler ve incirlerin, hasarların tedavileri tabi ki belli bir süreç alacak ve çok uzun yıllarda etkisi kalıcı olarak devam edecektir. Başka bir soru daha söylemişsiniz. Hocam aslında onun içerisinde diğerine de cevap vermiş oldun. Diğerine de cevap vermiş oldun. Seanslarla ilgili bir sorumuz vardı. Aa, evet. onu Ona cevap... Seanslar, evet dediğim gibi e, hastanın hücre e, kültürlerinin üreme süresine göre ilki bir ay sonra, daha sonra birkaç haftada bir tam 3 seans. Yani total hasta klinimize 3 kez ya da 4 kez geliyor. İlkinde biz buradan örneklerimizi alıyoruz. İstediği şartlarda e, diğerlerinde de üremiş olan hücrelerini kendisine naklediyoruz. Yüzün, cildin genç özellikle Avrupa'dan hasta çok geliyor bu konuda ve Amerika'dan hasta çok geliyor. Sebep, çünkü bir kere orada Türkiye'nin hani fiyat olarak neredeyse çok çok katları alınıyor. Artı hani bu kadar güzel laboratuvarları da yok. Bizdeki laboratuvarlar gerçekten çok ileri ve gelişmiş durumda. Ve nakilden sonra iyileşme sürecini Hasta çok bol su içerek ve vitaminden zengin beslenerek destekleyebilir. Tekrar gençlik güçlerine kavuşabilir. Evet arkadaşlar sizden aristan başa eklemek istedikleriniz var mı? Bu arada izleyicilerimizin çoğu ekibinizin ne kadar güzel olduğunu <gülüyor> aynı zamanda da sizin ellerinizden geçtiğini çok net anladığınızı <gülüyor> <gülüyor> söylüyorlar. Evet e... teşekkür ederim. <gülüyor> ekibimi seviyorum. Ee, ekibim benim bir ailem. Onları seviyorum. Yıllardır birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ee, her zaman daha iyi hizmet için sadece kendimizle yarışıyoruz. En büyük rakibimiz kendimiziz. Her zaman bir üstte. biz daha iyisini yapana kadar geçiş yok. Peki hocam bir sorumuz daha geldi. Hemen kapatmadan onu da sorayım. Yaş kriterimiz var mı? Aa, evet. Bunda yaş kriteri yok aslında şimdi bir ameliyat izi olur ee, 6 yaşında bir çocuk ağaçtan düşer ya da bir trafik kazası geçirir yüzünde ya da vücudunda kabul edilmeyecek kadar büyük izler olur Aa, evet ameliyat düzeltilmeye çalışır şu bu ama kalan o hasarların daha da iyiye gitmesi için o çocuğa da nakil etmemiş orada daha da güzel bir üreme olması için Orta yaşlarda da yapılabilir, ileri yaşlarda da yapılabilir. Ama tabi ki hücre kalitesinin düşmemesi için çok ileri yaşlarda, mesela 80-90 yaşında bir hastadan aldığımız hücrede ürünecek fibroblast miktar daha az olabilir genç bir kadından alacağımız ya da genç bir adamdan alacağımız fibroblast hücre sayısı daha fazla olabilir. Zaten sayılarının otomatik kontrollarda sayılarak bize sayı olarak verilmesi de bunu gösteriyor. Ve biz hastaya tabii ki türkün beklentileri söylüyoruz. Bundan dediğim gibi böyle e, hani üzerine kocaman marka yazan ama böyle çok da kaliteli olmayan kıyafetler var ve bu o değil. Bu markası gizli olan ama gerçekten kaliteli olan bir şey. İleriye yatırılmış. Sizin ilere yaptığınız yatırım, cildinize yaptığınız yatırım. O yüzden bunu yabancılar çok rahat anlıyor ama ben halkımın da anlamasını istiyorum. Aa bir de en önemli, söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bunu uzman doktor, Hüray bir kliniği güvenilirliği de söyleyeceğim. Bazı şeyler duyuyorum. Hocam işte falanca muayenede bize yanında da şey kökücü nakli yaptılar. Santrifüj cihazını nasıl yaptılar? Santrifüj cihazına kanımı çevirdi Arkadaşlar o PRP ya da CRP. o cihazların hepimizde var. ya yani Santrifüj cihazı bu böyle yan odada hadi gel bakayım senin kök hücrenin artık ya da işte aha bir şey var kök hücrenin içinden çıktı böyle bir şey yok. Lütfen bu artık hani, e, bu bazı şeylerde bilinçlendirmem gerekiyor sizleri. Çünkü çok yanlış ve bilgi kirliliği var ortada. Bu kök hücrenak kadar da otolog fibroblast hücrelerinin cilt altına verilmesi olayı öyle yan odada bir tane ufak bir santrifüj cihazına kan koyup çevirmekle falan olmuyor. Bunun gerçek laboratuvarları var, gerçek bilimsel çalışmaları var. Ciddi anlamda e, çok özel ve e, scientific olarak ilerlemesi gereken bilimsel bir yolu var. E, bu yol takip edilmeli ve bu şekilde çalışılmalı. E, önünüze tüm kan değerleri, tüm doku değerleri, tüm hücre sayıları verilebilmeli. Bu e, antlaşmaları laboratuvarlarla imzalamış olan gerçek uzman doktorlar tarafından alınmalısınız. Ve e, hani hiçbir şey, hadi gel sana yan odada yapayım şeklinde denmemeli. Buraya gelen benim tüm hastalarım bilir ki biz de dolgular olsun. Her türlü malzeme hastanın gözünün önünde açılır. Hastaya enjekte ve boş kutusu gösterir. Tüm e, klinimize uygulanan tüm e, uygulamaların materyallerin ya da kullanılan cihazların hepsinin sertifikaları e, kullanım barkodları ve hepsi olan formlarında da imzalatarak verilir. E, ve tamamen hasta güvenli altmanın. Burası güvenli bir yer çünkü burası gerçek bir doktor kliniği o yüzden kendinizi her zaman güvenilir yerlere emanet edin. Lütfen hani bana bir daha, aa hocam sizden çok daha ucuza şurada yan odada yapıyorlar demeyin tam oraya yaptın ama 43an aklı falan değil. Bunları söylemek istiyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet hanımlar sizlerin var mı? O zaman biz hastamızı daha fazla bekletmeyelim. Birazdan kendisinin kökücan hakkında geçeceğiz çünkü uçakla gelip alacaklar. Hepinize saygılar ve selamlarımı da sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.